ve cenahı sanayi endeksleri 2023'ün başlardalar 24 altın 1022,24 borsa 2756 ve bitcoin 23.178 ile gün yükselişle kapattılar. İyi partili Akşener Erdoğan'ın uyuşturucunun iktidarımıza geri yok sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi. Buna nasıl bir cansızlık? Meksika yaşlı bir kadın kutuya konup ölüme terk edildi değerli izleyenler. PKK PD'nin Krablus planı bozuldu. Hain saldırı Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat ekipleri tarafından önlendi. Galatasaray'dan tarihe geçecek, geçecek hamleler geldi. Dünya 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor. Ünlü futbolcunun düğününde şaşkınlık yaratan olay yaşandı. Gelini dansa kaldıran damat kendini kendisi değilmiş değerli izleyenler. Galatasaray Traders Mats Mats kapa bildirdi. Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor. Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı değerli izleyenler ve bu haberimizde gün özetinin sona geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.